Bugün 29 Kasım 2021 Pazartesi ay günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay saat 3.02'de Oğlak Burcu'ndaki Plüton'la üçgen görünüm yapacak ve boşluğa girecek. Güne kararlı ve tutkulu enerjilerle başlayabiliriz. Günlük görev ve sorumluluklar süre gelen işlerimizde disiplini hareket edebiliriz. Genel sağlık, kişisel bakım, hijyen, günlük rutin faaliyetlere odaklanabiliriz. Ay 11.54'te terazi burcuna geçecek. Değişen enerjilerle birlikte öğle saatlerinden itibaren ilişkilerimizin üzerimizdeki etkisi artarken huzur ve denge arayışında olabiliriz. Bugün akrep burcundaki Mars ile balık burcundaki Neptün arasındaki üçgen açı kesinleşecek. Sezgilerimiz güçlenirken ruhsal ve okült konulara daha fazla yönelebiliriz. Bazı gizli sırları keşfetmemiz, herhangi bir konuda derinleşmemiz mümkün. İlişkilerde de duyarlı ve empatik olabilir, tutkulu davranabiliriz. Yay burcunda birleşen Güneş ve Merkür kendi düşünce ve inanç kalıplarımızda fanatik eğilimler getirebilir. Bir yandan da iç sesimizi dinleyip bilinç dışından önemli mesajlar alabiliriz. Bugün zihnimizden geçen düşüncelere, iletişimlerdeki ifadelerimiz ve kullandığımız sözcüklere özen gösterelim. Abartılara kaçmadan imser ve yapıcı olmakta fayda var. Gece saatlerinde terazi burcundaki Ay, Güneş, Merkür ve Kova burcundaki Satürn'e olumlu açılar yapacak daha rasyonel ve dengeli olabilir önümüzdeki günler için plan ve programlar oluşturabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun